İlk deneyim, ilk değişim. Sekeve başlamadan önce öğretmen olmak istiyordum. Evet, eğitim alıyor, öğreniyordum. Ancak öğretmen olmanın nedenli kapsamlı olduğunu henüz bilmiyordum. Sekeve başladığım ilk gün bana hayatta her şeyi planlayamayacağımı öğretti. Her ne kadar önlemsel modeli uygulamaya çalışsam da yine de düşünemediğim birçok farklı olayla karşılaşmıştım. Buradaki eğitime başlamadan önce öğretmenlerin ellerine verilen içeriği bitirmeden araya çıkarmamalarına fazlaca sinir olurdum. Şimdi ise nedenini biliyorum. Arkadaşlarından geri kalmamaları en iyi şekilde öğrenebilmeleri içinmiş meğer. Yeni yeni anlıyorum. Öğrencilerin Belki de en çok yaptığı şey olan aralarında konuşmak ve ''Ne zaman bu olaya çıkacağız?'' cümlesi ise artık fazlaca gözüme çarpar oldu. Meğer ne kadar dikkat dağıtıcı bir şeymiş. Buraya gelene kadar fark etmemiştim. Öğrencilerin hepsi birbirinden o kadar farklı ki hepsini şimdiden kişilikleri oturmuş durumda. Bazıları arkadaşlarından çok ileride. Bazıları biraz geriden geliyorlar. Bir öğrencim de kaynaştırma öğrencisi. Hepsine aynı anda yetişmek ve yardımcı olmaya çalışmak da kimi zaman çok zor olabiliyor. Ancak yetiştirebildiğimde ve gerçekten onlara yararlı olduğumu hissettiğimde tüm yorgunluğum gidiyor. Zaman yönetimi ise şimdiye kadar zorlanacağımı düşünmediğim bir faktördü. İlk başlarda çok zorlansam da zamanla bu durum değişti. Artık zaman yönetimini iyi ayarlayabiliyorum. Başlangıçta büyük bir heyecanım, Biraz da korkum vardı. Şu an ise neyi nasıl yapmam gerektiğini anladım. Korkularım yersiz çıktı. Ve benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Teşekkürler tegel.